Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Python kullanarak Moonbase testnetinde bir, bir sürü işlem yapacağız. Şimdi önemli olan nokta şu. Sadece Jupyter Notebook yani Google Colab üzerinden Jupyter Notebook kullanarak işlemlerimizi yapacağız. Onun dışında normalde hiçbir yere gitmemize gerek yok. Sadece hani buradaki testnet şeyi var ya testnet cüzdanı o testnet cüzdanına Dışarıda musluktan e, token alınması lazım. Belki o bile buradan yapılıyordur. Sadece bu eğitimde o, o, onun dokümantasyonu yoktu. Aklıma gelmedi yazmak. Ona da bakılabilir. Sadece dışarıdan bir token göndereceğiz oluşturduğumuz cüzdana. Sonra yine Python üzerinden cüzdandan transfer yapacağız. Şimdi daha netleştireceğim. İki tane kütüphane kullanıyoruz. Biri Substrate Interface. Substrate biliyorsunuz Polkadot ekosisteminin hamuru. Yani herkes Substrate'i kullanarak blok zincirlerini geliştiriyor. Blok zincirlerini, Gavin Wood buna işte blockchain'in Linux'u diyor, paketleri işte böyle üst üste koyarak düşünün, bir mimari oluşturacağız, bir standart oluşturacağız. İşte biz şu anda standart oluşumunun kay... karın sancılarını çekiyoruz, 90'larda da www oluşana kadar böyle şeyler vardı, sorunlar vardı protokol Hem protokol tarafı hem HTML gibi standartlar oluşana kadar vardı diyor. Şimdi onun için burada Substrate'i kullanıyoruz. Bu hamuru birincisi. Dolayısıyla burada öğrendiklerinizi diğer Polkadot ek ekosistemindeki projelerde de küçük farklarla kullanabilirsiniz. Bunu kullanıyoruz. İkincisi de Memonik. mnemonic de şey... E bize burada anımsatıcı üretmek gerekiyor ya. Hani yeni bir cüzdan üreteceğiz. O yeni cüzdan için bir tohum cümle lazım. Tohum cümleye şöyle demiş kurulumda e, dokümentasyonda. İşte gidin Metamask kurun. Veya işte Ledger falan. Oralarda oluşturun. Ben de dedim ki hiç ona gerek yok. Direkt Python içerisinden yapalım. Nasıl yapılıyor? Bu mnemonic diye bir şey var kütüphane. Bunu da Trazer cüzdanı geliştirmiş e, herhalde. Burada yazmıyor. E, Tracer cüzdanı gelişme. Buradan oluşturacağız. İki tane kütüphane. Bir Substrate bir de Memonik. Ben bunları kurdum. Yani normalde kur deyince işte burada kurulum geliyor. Bende zaten kurulu diyor. Burada da pardon. Kurdum. İçe aktardım. Bunu da aynı şekilde aktarıyorum. Evet, kurulu. Şimdi hatta şuradan iç aktarmaları da şurada yapalım. Değerli toplu olsun. Kütüphaneleri içe aktardık. İlk önce kurduk. Sonra içe aktardık. Şimdi ilk olarak cüzdanı oluşturalım. Yani şunu da diyebilirsiniz. MNMO hatırlatıcı demek. Buraya hatırlatıcı. Türkçe karakter olmasın. Hatırlatıcı. Hatırlatıcıyı oluştur. 256. Buradaki işte... O, onun şifrelenme güç doğruluğuna göre kelimeler diyelim. Kelimelerimizi yazdırırız. Yani ilk, ilk önce İngilizce olarak oluşturuyoruz. 256 delili da yazdırıyor. Hatta bir Türkçeyi deneyim bakalım. Türkçe'de hata veriyor. Bu kütüphaneye entegre etmemişler. Bazı diller var. Bakın her yenilediğimde yeni bir tane oluşturuyor. Görüyor musunuz? Me is science diyor. Rural dinosaur diyor. Bu copy şimdi bu bizim cüzdanımız. Cüzdanı oluşturduk. Şimdi bu cüzdanın içerisinde gerçekten şey bu tohum cümleden nasıl bir cüzdana sahip olacağız? Hemen bakalım. Aslında bunun içerisinde bunun içinde şunu oluş kullanıyoruz. Substrate interface'inden KPair ve KPair type isimli kütüphaneleri alıyoruz. Orada iki tane yol sunuyor. Diyor ki ya private keyden ya da anımsatıcı cümleden cüzden adresini oluşturabilirim. Şu an cüzden adresi oluşturacağız. Ben private keyden değil de memonikten yani anımsatıcıdan oluşturacağım. Önce anımsatıcımına giriyorum. Hani buraya hatta şuraya istemiyorum. Cümlem diye diyebilirim. Sonra bu cümlemi getiriyorum. Adres diyelim buna. Adres diyorum k pair create from mnemonic şu fonksiyon, cümle. burada da et dediği de eliptik eğri imza algoritmasının e, türünü belirtiyoruz. Başka türler de var demek ki, işte incelemek lazım bütüphane. Şimdi adresimi oluşturdu. Aynı metamask adresi gibi hexadecimal adresimi oluşturdu. Neyse 0xcad falan. Şimdi bu adresi oluşturdu. Bu adresin içinde bir şey var mı? Buna bakalım. Buna bakalım. Ee, önce bir tane WebSocket Provider yapıyoruz. WebSocket e, bu API Moonbase Moonbeam Network'ı kullanıyor. Yani, e, bu arada kaydı başlattım değil mi? <gülüyor> API kullanıyor. Bu resmi Moonbase'in e, WebSocket'ı. Tamam. Sonra metod list falan var. Bunlara gerek yok şu an. Onları almıyoruz aslında. Sadece şu kısımda ilgileniyoruz biz. Hatta şöyle kapatayım. Kafanız karışmasın oku kapatma, Python'dan neydi? Bu aralar ben Rust, C ve Java ile uğraşıyorum. Python'a geri dönünce bir unuttum. Account info, işte diyoruz ki bu WebSocket Provider'ın bir tane sorgu fonksiyonu var. Bunu da işte parametre olarak modülne sistem, storage function'una account ve parametre olarak account'a da bunu girmişiz. Biz şimdi yeni adresimizi girelim. Bak yeni adresi girdim. Sadece bunu yazdırıyorum print. Şurada print account validiyorum. Yani bu bir JSON. Bunu normalde dokumentasyonda iki tane sadece alt değerini yazmış. Ben hepsini görün diye hepsini yazdırıyorum. Yani sadece bakiyeyi yazdırmış. Ama bakiyenin içerisinde aslında şeyler de oluyor. işte. Reserved dondurulmuş, dondurulmuş. Biz aslında free'ye bakıyoruz. Yani burada data free e, alt alanını bize veriyor. dökümantasyon. ve yani hepsini görün istedim. Şimdi sıfır. Zaten yeni oluşturduk. Sıfır. Tamam. Yeni oluşturduk. Şimdi bu yeni oluşturduğumuz cüzdan. bir şunu istiyoruz. Python üzerinden ben mesela birine para göndereceğim. Açacağım jüpiter e, notebooku cüzdanımdan. Buradan para göndereceğim birine. Hiçbir yere girmeme gerek yok. Bunu sadece. Ama cüzdanımızın önce para olması lazım. Bunu da geliştirici retronu normalde musluktan da alabiliriz Ama gerçek senaryolarda zaten musluk yok. Dışarıdan gelmesi lazım o cüzdanı. Şimdi e, bu cüzdana biz bir yerden para alacağız. Ya bir cüzdan adresinden yapacağız. Moonbase. Ouz diyelim. Ya da cüzdandan alacağız. Cüzdandan alalım. Bakalım atacak. Hem cüzdandan alıp hem şeyden de alabiliriz. 1.1 de. geliştirici jetonu attı. Aslında 1.1 atmasının sebebi de herhalde bu denemelerde bir jeton gönderiliyor ya. Genelde bir jeton gönderilince bir de masrafla beraber sorun olmasın diye. Şimdi neredeyiz? Şuradayız değil mi? Pardon. Buradayız. Evet. Şuradayız. 0, 0, 0 çıktı. Şimdi yenileyince 1.1 demesi lazım. Hala sıfır diyor. Biraz geç gelebilir. Evet, Blok yazılıyor. Bekleyelim ki karışmasın. Çünkü bir de cüzdandan atacağım ikisinde görünüyor ama. Bakın şu anda blok yazılıyor. Yine düğümler bloğu yazıyor. Bekleyelim. Yazdı ki blok konformasyonu hatta girelim mi? Neyse hiç kurcu Bu video sadece Python'da olsun. Tamamlayalım. Şimdi yenileyelim. Bakın burada bu. Şurada 18 tane 0 var. 17 tane 0 var. Da bunu Google'a yazınca şey yapıyor. Aptal olsun. Sıfır sayısını da size gösteriyor. Bu 18 19 karışırsa. 3 sıfır yapınca Kentiliyor. 19 saniyeli diyor. Tamam. Ee, Bunlar sıfır. Şu an bakiyemiz var. 1.1 var. Hadi bu cüzdanın içine bir de buradan atalım ama önce bunun adresini tekrar alalım. Benim metamask'tan atalım. Maksat görmüş olalım. Bir tane de buradan atalım. Hadi çok atmayayım da bitiyor. Tamam. Şey kısmı önemli. Bu cüzdanın içerisine Hatta onu da şöyle yapalım. Hiç paylaşımdan çıkmayalım. Bir tane daha cüzdan oluşturacağım. Bir tane daha cüzdan oluşturacağım. Artık içeride döndüreceğim. 256 zorluğunda bir tane daha cüzdan oluşturuyorum. Ben şimdi kapatalım karışmazsam. Bu da yeni cüzdanım. Birincisi x cad diye başlıyor değil mi? Çırtırnak olmasın. Tamam, burada niye cümlem 2? Tabii. Evet. Tamam, cümlem 62 yaptık. Private key from memory'den. Evet, bu direkt buradan yapalım. Adres 2 diyelim. Cümlem 2'den bir tane daha bana adres var. Cümlem 6.2. Tık Hata almak bu işin şuanından. Uğraştığım için hata çok normal bir şey. Ee, adresi yeni adresimiz de bu. Tamam. Şimdi bu yeni adresin bakiyesine bakacağım ben. VF provider'ım aynı zaten. Onu değiştirmeye gerek yok. Şu an aklıma geldi. Bu da o yüzden kodunu yazıyorum. Yine bizim parametrelerimiz ne? Modülümüz sistem olacak. Bunlar da değişik bir değişiklik şey yok. Storage fonksiyon. Yani account olacak. Params. Hediye. Bir parametre gireceğim zaten. 100 parametrem girdim, parantezimi kapattım, account info 2 dedim, print, account info 2. Bir operasyon var. Ya. Tamam. Şimdi, ha bak burada attım ya 0.5, o da gelmiş 1.6 olmuş. Şimdi birinci cüzdanım burada. İkinci cüzdanım burada. Ben bir cüzdan'dan diğerine transfer yapacağım şimdi. Şimdi buralarda bir daha tanımlıyor da. Bunlara hiç girmeyeceğim. Bunları bir kapatalım. Zaten biz cüzdanlarımız olduğu. Bunlara gerek yok. Evet, burada dikkat et. Onun gerekiyor. Ha, şimdi diyor ki. Şuradaki şeye parametre olarak hangi cüzdandan göndereceğim? Bu cüzdandan göndereceğim. O cüzdana da aslında biz adres demiştik değil mi? Başta. Adres. Adres. Demiştik. Adres. Çağıracak bu fonksiyon. Zaten şurada bir fonksiyon var. Bu fonksiyon diyor ki bir bak bakiye transferi yap. Şu adrese. Bu da bir developer jetonu demek. Bir developer jetonu yolla. ne Hangi adrese yollayacağız biz? İkinci adresimize yollayacağız. Şu print adresi alalım. İkinci adrese yollayacağız. Zaten bu ıı, belli. Önemli olan bunu nasıl çağıracağımız. key pairımız ne olacak? Şimdi... Bir kontrol ediyorum. Bir esaydı. Fonksiyonu yazdık. Atacağımız şey, sorguya baktık. Ve bir hata yakalama koymuşlar. Hatta verebilir. Şu an transakçı gerçekleşecek olabilir. Ya hata fırlatacak. Ya da diyecek ki şu... Ee... ...bloğun içerisine yazdık diyecek. Bakalım. Evet. Yaptım dedi. Ee, yapıp yapmadığını anlamak için... ...bakiyeleri kontrol etmemiz lazım. Hemen edelim ama ilk başta... hata, şey, ...bakiyeler değişmiyor olabilir. Çünkü blok zincire yazmıyordu Explorer a. Ama burada çıkabilir. Evet yazdı bakın. Bakın burada artık bir tane var. Burada da birazcık da işlem ücreti almış. Ee, bu kadar kalmış. Şimdi ters yollayacağım. Bir de ondan ona yollayayım. Diyorum ki bunu adresi 2 için çağır. Göndereceğin cüzdan da şu olsun diyorum. Tekrar adresi alayım da. Zaten KPI ra adres adres. Bu tekrar geri göndereceğim şimdi onu. Gelen tokenları Adres 2 adres iki fonksiyonu çağırıyor. İçerisindeki fonksiyonda da parametreler. şuraya gönder diyor ama onun bakiyesi o kadar var mı? Onun bakiyesi onunla sıkıntı yapabilir. O yüzden 0.1 diyor. Bu arada ilginç. Şu an explore var ya hemen gitmiyor gösterim. Buradan daha iyi görüyorsunuz yani işte onları. Bu bir whatsapp grubuna 561'e bir, bir onun mesajını sildim. Şimdi evet blok yazıldı. Hemen kontrol edelim. Şimdi burada 1.0'la başlıyor. Burada 5.99'la başlıyor. Bakın anında görüyoruz değişimi. Ama şunu getirip yazsanız direkt explore'da çıkmıyor haberiniz olsun. Yani burada adım adım ne yaptık? Cüzdan, önce Substrate Interface memoriye ekledik. İki tane cüzdan oluşturduk. Cüzdanlardan satıcılardan adres oluşturduk. Adreslerden de WebSocket kullanarak önce bakiye kontrolü yaptık. Ardından bu adresleri önce musluktan bir jeton aldık. Sonra adresler arası sürekli bir token transferi yaptık. Bir de bonus bir şey yapalım. Bakın buradan da Kent bu info diyor Buradan da e, en çok bakiyesi olan hesaplara ulaşabiliyorsunuz. Bak, şurada. Şunlar ya. Lahlamlı ben kan dıfatiyim. Evet. Yüksek sınavda ömrümü yiyemiştim. Şimdi, Şimdi buradaki kendi kutu info var ya, bunu bir e, şeye dönüştürüyoruz, veri tablosuna. Tablo, tablo diyeyim, böyle görünmüyor ya, rahat böyle. Şuna bakalım. Şimdi mesela burada diyor ki bu küzdanım bu kadar bakiyesi var. Bakın böyle orada gösteriyor. Arenio niye bu gelmiş. Orada bir hata olabilirse şey yapalım şuradan bakalım. Şekilden Blockchain top tokens. Bakın 4850 4 milyar 8 4 milyar mı bu? 4.852.000 diyor. Burada da bunlar var. Ha, bir hata oldu. Belli bir şey süzdük galiba. Normalde isteliyordu. Buradaki hesaplar bunlar yani şu adresi girdiğinizde. E şey görürsünüz bakiyesini görürsünüz hatta. 7.660 pardon 7.1616 tane tokunu var burada da. Burada farklı bir bakiye Buna bakayım ben. Normalde biz buradan bunu çekiyoruz. Bir sürü başka şey daha var da. Normalde bu -info'da. Staking modülü modülle ilgili olan hesapları çekiyor galiba. Neyse, son olarak şey söyleyeyim. Şimdi biz burada WebSocket kullanıyoruz. O WebSocket'i değiştirebiliriz. Yani şuradaki WebSocket'i değiştirebiliriz o web socket değiştirir farklı polka ekosistemindeki projelerle de gezebiliriz yani. Dot market cap'te bakarsınız zaten. Şimdi buradakilerin tradable project dedikleri var. Ya. Bunların eee %90'ı bir iki tane hata var burada da. %90'ı zaten bu e, substate altı hepsini kullanıyor. İşte Rimarts, Shiddan'dı, Santrifüj'tü, Karuray'dı, Soray'dı. Soranın mesela çevresini ben yaptım. Robonomics, Robonomics'in çevresini yaptım. Yani bunların hepsi Substrate kullanıyor zaten. Yani aklınızda olsun. Yani oradaki işlemleri de bu şekilde görebilirsiniz. Ama bence en eğlenceli olan yani. Ve Jüpiter notebook üzerinden bütün bakiye transferlerini hiç Hiçbir, hiçbir metamask'a falan da bağlı olmama. Ee, tabii burada fani e, olarak bakmak lazım. Hangisi daha hızlı oluyor? Metamask mı burası mı? Substrate Interface bağlanıyoruz. İkisine bakmak lazım. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra artık Python'dan hesap transferlerinizi yaparsınız.